Çin hükümetinin Yuan'ın değerini düşük tutmak ve döviz satın almak için Yuan bastığı konusu üzerinde, az da olsa konuşmuştuk. Bu videoda yapmak istediğim, bütün bunları uydurmadığımı göstermek. Verilere bakacağız. Bu verileri Çin Halk Bankası'ndan, yani Merkez Bankası'ndan, doğrudan kendi sitelerinden aldım. Şuradaki 2010 yılına ait para arzı. Bu da 2009 para arzı. Sitelerden istediğiniz yıla ait para arzı verisine, istediğiniz veriye ulaşmanız mümkün. Yapacağımız şey, 2009, 2010 ve 2010 sonrasında ne olduğuna bakmak. Önce 2009 Kasım'ından 2010 Kasım'ına bakalım, M1 para arzına. Genel bir fikir vermek için, 2009 Kasım'ındaki M1 para arzı, burası milyar yuan bu arada, 212.493 milyar yuan vardı. Gelin bu rakamı bize daha anlamlı gelecek bir değere dönüştürelim. Hızla ilerleyip 2010 Kasımına gelelim. M1 259.420 milyar yuan, milyar yuan. Şimdi hesap makinemizi çıkaralım. Yani bir yıl sonra 259.420. Bundan 212.493'ü çıkaralım. Fark neymiş? 46.927. Tabii tekrar söylüyorum milyar yuan. Eğer milyon yuan olsun isterseniz yüzle çarpmalısınız. Bu milyon yuan. Eğer milyar yuan yapmak istersek bine bölmemiz gerekiyor. Kabaca 4.692 milyar ya da 4.7 trilyon yuan artış var. Kasım 2009'dan Kasım 2010'a M1 para arzında. Oldukça ciddi bir artış. Dolar cinsinden hesaplayacak olursak, ne diyelim kabaca 1 dolar 6 buçuk yuan dersek, 6 buçuğa bölelim, 722 milyar dolarlık bir genişleme, M1 para arzında 2009 Kasımından 2010 Kasımına. Bir sonraki videoda bu rakamı Çin'in yabancı para rezervindeki, daha doğrusu yabancı varlıklarındaki gerçek artışla karşılaştıracağız. Ve bu paranın ne kadarının diğer ülkelerden satın almada kullanılacağını ya da bu ülkelerden ne kadar döviz alınacağını göreceğiz. Ve böylece Çin yuanının değerinin neden düşük tutulduğunu anlayacağız.